Merhabalar, Zaxe Teknik Destek videomuzda bugün sizler için Z1 Plus'ta U kullanımından ve dikkat edilmesi gerekenlerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle baskı kalitemizi etkileyen önemli faktörlerden biri doğru U kullanımıdır. Modellerimizin baskı tablasına doğru bir şekilde yapışabilmesi için bu işlemi de doğru bir şekilde uygulamamız gerekmektedir. Gel isterseniz bunu birlikte yapalım. Öncelikle baskı tablasının yeterli düzeyde temiz ve soğuk olduğundan emin olmamız gerekiyor. Baskı tablası soğuk olmadığı takdirde uhumuz pürütürlü bir hal alacak ve hem yapışkanlığını kaybedecek hem de baskın tablodan kalkarak nozula yapışmasına sebep olacaktır. Toolbox içerisinden çıkan uhumuzu tablo üzerinde enine ve boyuna ikişer kat olacak şekilde uyguluyoruz.